Ney? Su ya bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun bana? <gülüyor> bir ses çıkarttın da ondan bahsediyorum. Su içerken olu olu diye bir ses çıkarttın. Bir şey mi anlatmaya çalışsın dedim. Yani ne demek oluyor yani? <gülüyor> Çok safsın ya. Ne oluyor yani? Saf sensin. Gördün mü? Öyle anlat bakayım neymiş videomuz. Bugün Hindistan cevizi kıracağız. Biz ilk defa kıracağız. Tadacağız da. Ben daha önce Öyle yani ikimiz de hiç tatmadık daha önce. Hı hı. Öyle. Neyle kıracağız bunu? Ya bir süre tadan farklılar. Ben mi yapacağım? Biz keseriz, biz kırmayız. Kırmayız biz. Hiçbir şey yapmayız. Sadece keseriz. Şimdi bunu neyle keseceğiz? Evet. Bu olur mu acaba sizce? Can bu olur mu? Ama bir de <gülüyor> Bir de şey olması gerekiyor. Suyunu dökmememiz gerekiyor. Ve bu çatlamamış. Şimdi sen bunu yapmışsın. Hiçbir can şey can ama bunu çatlamış bak. Bakayım. Düşmüş. Bu öyle çabuk kırılan bir şey değil ya. Sen var ya sen. Düşürmüş. Böyle mi keselim? Yoksa Ama bu zaten böyle kesiliyor bence aşkım. Baksana görmüyor musun? Ama biz bir çığır açıp bunu böyle keselim mi? Keselim. Dur, biz şimdi bunu bence keselim. Neyle keseceğiz biz bunu? İnce bir testere var bende. Şöyle diyorum ki ben. Girelim buna buradan. Tık tık. Şu an kesiyoruz. Bunu böyle... Hiç kesmedim ben hayatımda. direkt şey yapacağım. Ben de hiç kesmedim. İlk defa bakacağız tadına zaten. Ya ben bununla böyle uğraşamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak sesi bile değişti. Görüyor musun canavar ya. Avokadoyu da denemiştik. Çok beğenmiştik. Öyle böyle beğenmemiştik. Değil mi Cancan? A bakalım. Aynen. Her sabah yeriz abla. Allah affetsin. Her sabah yeriz. O bu ama böyle şey mi acaba ya? Dur oradan biraz daha büyüyor. Normal testlere alınmak şimdi. Benim bana geldin yani. <gülüyor> Tadı Çok kötü. Tadacak mı kötü? Kesin çok faydalı bir şeydir. Şöyle bakalım ha. Nane yani de şu şişanedeydi. Tadı çok kötüydü. Hindistan sandeyizin tadına baktık. Tadı şurada. Kötüydü değil, tadı iğrenç. Zaten kesmesi de zulüm. Bir de pahalı bir şey galiba. Pahalı bir şey değil ama. Ben almadım ben bilmiyorum ama biliyorum. Pahalı. Onun başından çıkıyor böyle şey. Bir bandırıp mı? bandırıp mı acaba? <gülüyor> bandır bandır. İçine bandırıp bandırıp miyoruz acaba? Bandır bandır yersen. Yok yok bu iyi bir şey değil.